Merhaba sevgili canlar, değerli dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta dünyayı kurtarmak için adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. İsa Ruhullah yine Naktibon adlı bir şeriat hocasıyla konuşuyor. Ve e, konuşmasının devamında şöyle bir şey diyor. Hak dünyadaki canları o kadar çok sevdi ki yegane hak oğlunu verdi. Böylece ona iman eden her can helak olmayıp daimi hayata erer. Hak manevi oğlunu dünyaya gönderirken dünyayı yargılayıp mahkum etmeye değil. Dünyayı hak oğlu vesilesiyle kurtarmaya gönderdi. Evet hak neden Şahisa'yı gönderdiği dünyaya? Bizi kurtarmak için. Evet değişiyor paylaşayım sizinle. inşallah beğenirsiniz. Allah dünyayı öyle çok sevdik ki, Hak yolunu gökten bize indirdi. Hakın aşkı öyle bir aleme. Öyle bir hale fikir. Dünyayı kurtarmak için gönderdi Şah İsa'yı feda etti Yüce Hak Ona iman hiç olmaz helak Ruh kulahı verdi kadiri mutlak Kurtarmak için gönderdi ruhlu verdi kadiri mutlak dünyayı kurtarmak için gönderdi. Başama erişir mahkûm edilmez ve ulaşır. Dünyayı kurtarmak için gönderdi mahkûm edilmez VHK Ulaşır Dünyayı kurtarmak için Gönderilir Insanı olur hak yarener dünyayı kurtarmak için günleri insanı kamil olur hak yarener dünyayı tarmak için gönderdi evet hak dünyadaki canları öylesine sevdi ki öyle bir aşk öyle yanıp tutuşan bir aşkı vardı ki hak onu gönderdi şahisa'yı gönderdi bizim için daha önce bizim Hak'a karşı yanıp tutuşan bir aşkımız olmalı demiştim ya. Ama bu sefer Hak'ın bize karşı yanıp tutuşan bir aşkı olduğunu söylüyoruz. Bu daha önemli. Çünkü her şey Hak'ın aşkıyla başlıyor. Yani bizim aşkımız aslında onun aşkının yansımasıdır. İnşallah hepimizde o aşk var. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. verin. Abone olun, yorum yazın, başka canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, aşkla kalın, esen kalın, hoşça kalın.